Arkadaşım selamlar Ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasın Arkadaşım senle bugün Metin yayınları tyT Matematik Soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden Devam edeceğiz 13. testte kalmıştık arkadaşlar Sayfa numaralarını söyleyeyim 88 ve 89 numaralı sayfaların Çözümlerini yapacağız bu videomuzda Ve sevgili arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz ve kanala da abone Olduysanız artık beni de mutlu etmiş Oluyorsunuz Dilerseniz İlk sorumuzun çözümüyle başlayalım gençler. Şimdi demiş ki bize en kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir a gerçel sayısıyla oluşturulan ifade a çarpı a artı bir a artı iki en son a artı en eksi bir sayısında yazıp çarptıktan sonra işimiz bitiyor. Yani arkadaşlar örnek veriyorum burası kaç kenarlı bakın dört kenarlı. Dört kenarlı olduğu için en son ikiye bakın iki ile başlıyorum iki üç dört. 2'nin 3 fazlası. Yani buradaki kenar sayısının 1 eksiği kadar ekliyoruz. 2 artı 3 ekliyoruz en son. Kenar sayısının 1 eksiği kadar. Bakın burada. Buna göre bu ifadelerin çarpımının sonucu nedir diye sormuş. Bakın şu kök 5 eksi 2 var. İlk ifademi yazdım. Kök 5 eksi 2 çarpı. Sonra buna 1 ekleyeceğim. Kök 5 eksi 1. Sonra buna 2 ekleyeceğim. Kök 5 yapacak. 2 ekledikten sonra bitti artık. Neden bitti? Çünkü arkadaşlarım burası üçgendi ve 3'ün bir 3'ün e, e, bir eksiği kadar eklemem gerekiyordu bitti çarpı Şimdi şuraya geçtim kök 5 var kök 5'te başladım çarpı 1 artrıyorum kök 5 artı 1 1 artırıyorum kök 5 artı 2 Sonra bunu da 1 artıracağım kök 5 artı 3 en son 3 artırdım ya bırakıyorum Neden Çünkü burası dörtgen ve 3 artırdım Şimdi dikkatli olun. Kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2'nin çarpımı 5 eksi 4'ten 1'dir. Bunlar gitti. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'in çarpımı 5 eksi 1'den 4'tür. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. Ve elimize sadece ne kaldı? Kök 5 artı 3 kaldı. Yani 20'yi içeri dağıtacağız. Hadi dağıtalım. 20 parantezinde de diyebiliriz. Çünkü şıklarda öyle vermiş. Kök 5 artı 3 bizim cevabımız olacak. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşım. Pekala devam edelim ikinci sorumuzdan. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere kök A eşittir B kök C olarak yazılabilir. Bu ifade kök A eşittir B kök C eşittiğinde B en büyük değerini aldığında B çarpı C çarpımına eşittir olarak tanımlanıyor. Mesela 32 sayısı 32 sayısını düşünün Karekök 32 demek sevgili arkadaşlarım 4 kök 2'dir dolayısıyla 4 ile 2'nin çarpımından buraya 8 yazılır diyoruz. Ve buradaki 4 bunun alabileceği maksimum değerdir. Bu düzeneye göre 3 tane ifade verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi kök 20'yi düşünün. Kök 20'yi ben nasıl yazarım? 2 kök 5 biçimde yazarım. Kök 50'yi nasıl yazarım peki? Kök 50'de arkadaşlarım 5 kök 2'dir. Ve bunlar birbirine eşittir demiş. Yani 2 kere 5 10, 5 kere 2 10'dur ve bunlar birbirine eşit mi eşit? Demek ki birinci öncülümüz bizim doğru olacak. Geçtim 2'ye. Kök 96'yı düşüneceğiz ki 16 kere 6'dır. Yani arkadaşlarım 4 kök 6'dır. Pekala 4 kök 6'yı da bu sefer nasıl yazacakmışız ha 4, 4 kök 6 4 kere 6'dan 24'tür yani içerisi 24 24'ü de şimdi o şekilde yazmaya çalışacağız gayret göstereceğiz Peki 24'ü nasıl yazarız arkadaşlar 2 kök 6 değil mi 2 kere 6 kaç yapar 12 bak burada da 12 demiş demek ki doğru 1 ve 2 doğru olacak yani 3'e bakalım 60 sayısını bu şekilde yazmaya çalışırsanız gençler 2 kök 15'tir 80 sayısını yazmaya çalışırsanız da 16 kere 5 olduğu için 4 kök 5'tir. 2 kere 15 30 yapar. 4 kere 5 20 yapar. 30 20'den küçüktür demiş. Biz ne deriz? Hadi lan oradan. 3 öncülü cortladı. Cevap 1 ve 2 olacaktı. Doğru cevap D şıkkıydı arkadaşlar. Geçtim 3'e. A sayısı kök 2 artı 15. Kök 15. B sayısı kök 3 artı kök 10. C sayıda kök 5 artı kök 6. Bunları küçükten büyüğe doğru sırala demiş bize. Sıralayalım. Bu tarz soruları sıralarken Burada şuna dikkat edeceksiniz Bakın 2 kere 15 30 3 kere 10 30 5 kere 6 30 Demek ki bunların çarpımlarının Hep 30 gelmesinin var bir alameti harikası Tamam Neymiş o da şu Hepsinin karesini alacaksın Yani sen A kareyi B kareyi C kareyi bulacaksın Hadi bulalım A kare sayısı Kök 2'nin karesi 2 ve kök 15'in karesi 15 olduğu için 17 artı, artı 2 kök 30 yapar B kare sayısı 3 artı 10'dan 13 artı 2 kök 30 yapar. C kare sayısı da 5 artı 6'dan 11 artı 2 kök 30 yapar. Ve burada arkadaşlarım 2 kök, 2 kök 30 hepsinde olduğu için en küçük sayı C'dir sonra B'dir sonra A'dır diyebiliriz. Doğru cevap CBA biçimde sıralanmış olacak. Doğru cevap C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Geçtim 4'e bir mühendis aşağıdaki uzunlukların yaklaşık değerini bulmak istiyor. Kök 800, kök 490 ve kök 660. Buna göre bu mühendisin aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerini bilmesine gerek yoktur diye sorulmuş. 800 dediğimiz sayı arkadaşlarım 400 kere 2 olduğu için 20 kök 2'dir. 490 sayısını düşünelim şimdi. 490 sayısı da 49 kere 10'dur. Yani 7 kök ondur arkadaşlarım. 7 kök 10'u da ben 7 çarpı kök 2 çarpı kök 5 biçimde yazabilirim. 660 sayısını düşündüğümüz takdirde ise... Bu da sevgili arkadaşlar 660 hemen düşünelim 11 kere 60'tır değil mi? Aynen 11 kere 60 yani kök 11 çarpı kök 60'ı nasıl yazarız arkadaşlar? O da 4 kere 15'tir yani 2 çarpı kök 15 yani kök 3 çarpı kök 5 aynen 3 kere 5 15 15 kere 11 ee, sevgili arkadaşlarım 165 mi yapar? 165 ile 4'ü çarparsak 660'ı buluruz şimdi o halde gençler. Ee, bu arada yanlış bir şey yaptım diye bir daha bakıyorum. 11'e böldüğümüz zaman burayı ne gelir? 60 gelir değil mi? Tamam çok güzel. Sıkıntı yok. Kök 11'i bilmemiz gerekiyor. Kök 2'yi de bilmemiz gerekiyor. Bunun yanına kök 5'i de bilsek iyi olur. Kök 3'ü de bilsek çok çok güzel olur. Ama gördüğünüz üzere burada hiç kök 7 ifadesi yok. Cevabımız denizi seçeneği olacaktı. Dördüncü sorumuzda D bulduktan sonra geçtik 5'e. A sayısı 3 kök 2 olmak üzere. 1, 2 ve 3. öncüler verilmiş. Hangileri tam sayıdır? Bulalım. Kök 2 ile A'yı yani kök 2 ile... 3 kök 2'yi çarparsam cevap 6 gelir. Ve bir tam sayıdır. Doğru. 6 kök 2'yi A ile çarparsanız. Yani 3 kök 2 ile çarparsanız. Bu da 6 çarpı 3 çarpı 2'den. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 gelir. 36'nın karekökü 6'dır. Bir tam sayıdır. A kök 3. Yani 3 ile kök 2'yi çarptınız. 3 kök 6 geldi arkadaşlarım. Daha sonrasında eksi demiş. Kökeli 4. Kökeli 4 nedir? 9 kere 6'dır. Yani 3 kök 6'dır. 3 kök 6'dan 3 kök 6'yı çıkarırsanız. 0 gelir ve 0 da bir tam sayıdır yani üçüncü önerimde doğru olacak. Doğru cevap 1, 2, 3 olacaktı. Cevap E şıkkıydı. 89. sayfa. Aşağıdaki kutuların içine kök 10, kök 8, kök 6, kök 5, kök 3 ve kök 2 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde A ve B tam sayıları elde ediliyor. Bakın tam sayılar elde ediliyormuş. Buna göre A artı B toplamı hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi tek tek bulmamız gerekiyor. Acaba 22 olur mu, 24 olur mu, 26 olur mu diye düşüneceğiz. Kök 10 dediğimiz sayı kök 2 çarpı kök 5'tir. Kök 8 dediğimiz sayı 2 kök 2'dir. Kök 6 dediğimiz sayı kök 2 çarpı kök 3. Kök 5 dediğimiz sayı zaten kök 5. Kök 3 dediğimiz sayı zaten kök 3 ve kök 2 dediğimiz sayı da zaten kök 2'dir. Şimdi arkadaşlar burada kök 2 ile kök 2'nin çarpımı mesela bir tam sayı gelir. Aynı zamanda kök 5 ile kök 5'in de çarpımı bir tam sayı geleceği için şu 3'ünü sarıyla işaret ettiğin 3'ünü yazarsak bakın kök 10 yazıyorum. Kök çarpı kök 2 çarpı Kök 5 bize 10'u verecektir Bu ifade A olabilir Şöyle 10 olabilir bu Peki diğer kalanlar 2 kök 2 Çarpı kök 2 çarpı kök 3 Çarpı kök 3 yani arkadaşlar Kök 8 çarpı kök 6 çarpı Kök 3 derseniz eğer Bu da bize bir tam sayı verecektir Bu da sevgili arkadaşlar nedir Hemen bakalım 24 12 gelir Kök 144 ve bu da B'ye eşittir diyebiliriz yani burası da B olabilir. A artı B toplamı Tabii şuraya 12 yazacağız. B zaten yazıyordu. A artı B toplamı 22 olabiliyormuş. Tamam. Bu 1. Bu cepte. Peki hangileri olabilir diye sorulmuştu değil mi bize? Şimdi arkadaşlarım Bir kere daha düşünelim. Farklı bir şey olabilir mi? Bir de yalnız bir de var çıktı. Hemen atlamak da istemiyorum bir tane bulduk diye. Yani diğerleri sanki elde edilemeyecekmiş gibi duruyor. Ama biz yine de bakalım. Tamam mı? Yine de bakalım. Şimdi burada ben Hani şuradaki kök 2 ile şu kök 2'yi çarpınca tam sayı gelsin diye e, hemen atladım ya olaya. Ben diyorum ki şu kök 2 yerine Ben şurada da kök 2 var zaten. O zaman ben bu sarıları çarpayım. Hadi çarpalım. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. Daha sonrasında arkadaşlarım e, bir de burada 2 çarpanımız var. Çarparsanız da gelir? 20 gelir. Demek ki A sayısını ben 20 bulabilirim. Şimdi B sayısı için de şu kalan beyazları çarpacağız. Kök 2 kere kök 2 2 yapar. Kök 3 kere kök 3 3 yapar. Çarparsanız 6 gelir. 20 ile 6'nın toplamı bak bu da 6 geldi. 20 ile 6'nın toplamı 26 bu da olur. Başka türlü şu kök 2'leri çarptığım takdirde. Çünkü 2 tane kök 2 lazım ki çarpılınca 2 gelsin tam sayı çıksın sonuç. Başka bir kök 2 de olmadığı için artık ben diyorum ki tamam yeter bu kadar. O halde arkadaşlar 2'yi elde demeyiz. Cevap 1 2 yani C seçeneği olur. 6. pardon özür dilerim. 1 2 de 1 3. Değil mi? 1 ile 3'ü işaretledik. 1 2'yi işaretliyoruz. Cevap 1 3 olur arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Ve devam 7. soru. P ve Q gerçel sayıları için çember ve üçgen sembolleri. Şimdi çemberin içerisinde P varsa P'nin karekökünden büyük en küçük tam sayı. Üçgenin içinde Q varsa Q'nun karekökünden küçük en büyük tam sayı. Eee Biçimi de ifade ediliyor. Buna göre şimdi 12. 12'nin karekökünden büyük çünkü çember var büyük. En küçük tam sayı nedir? Tabii ki 4'tür. Şimdi geçtik buraya. 20'nin kare kökünden büyük en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? 5'tir. Şurası 5. Çünkü kök 25 var. Peki 5'in kare kökünden küçük en büyük tam sayı nedir? E, kök 4'tür o da 2'dir. 4'tekinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap C seçeneği yani 6 olacaktı. Geçtim 8'e. Bir elektronik takvim anınca ayın B'ninci günü geldiği anda ekranında B kök A işleminin sonucunu göstermektedir. Yani öyle 0, 0, 0, 0 yazdığı anda tarih değişiyor. Örneğin 2. ayın 5. günü geldiği anda ekranda 5 kök 2 yazıyor. Bak buraya günü yazıyor buraya ayı yazıyor tamam mı? 2. ayın 5'i. Ersin bu takvimin ekranında 81 sayısı yazdığı anda tatile çıkmış. Aynı takvim yılı içerisinde 6 kök 3 yazdığı anda tatili sonlanmıştır, sonlandırmıştır. Buna göre her ay 30 gün olarak kabul edilecek olursa Ersin kaç gün tatil yapmış olur? Şimdi 81'i düşünelim. 81 için arkadaşlar tabi çarpıldığı zaman ya da kök dışına tam çıkabilen bir sayı yazmamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla 81 elde edilmek için kökün içine 9 yazdım, dışarı 27 yazın. Bak 27 kere 3 81'i verir. Başka türlü de bu 81'i elde edemezsin zaten ay dahilinde. Çünkü kökün içine maksimum 12'yi yazabilirsin. Dışarıda maksimum 30 yazabilirsin. Çünkü ay ve günü belirtiyor bunlar. Yoksa istediğimiz gibi takılabiliriz normal sayı olsa. Peki 6 köküç. 6 köküç de tahmin edeceğiniz üzere 3. ayın 6'sı. Yalnız bu adam aynı yıl içerisinde. Eylül ayında tatile gidip, Eylül ayında tatile, 9. ay tatile gidip nasıl Mart ayında tatilden geri dönsün? Burada bir saçmalık var değil mi? Bu saçmalığı nasıl giderebiliriz? Bu saçmalığı şu şekilde gidereceğiz arkadaşlar. Şu 6 3 var ya demek 3. ayın 6'sına gitmemiş. Ben bu 6'yı 3 kere 2 kök 3 diye yazarım. Bu 2'yi de içeri dahil dersem 3 kök 12 olur. Bak böylelikle daha mantıklı oldu. 12. ayın 3. günü. Aralığın 3'ü. Eylül'ün 27'sinde tatili başlıyor. Saat yani tarih tam 12. ayın 3. gününü gösterdiği anda tatili bitiyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki 3, Ar 3 Aralık'ta tatil bittiyse 2 Aralık dahil olmak üzere tatil yapmıştır. Burası da 27 Eylül. 27 Eylül'de tarih, şey tatili başladı. 27, 28, 29, 30. Yani buradan 4 gün var. Eylül ayında 4 gün. 30 gün Ekim'de. 30 gün Kasım'da. 2 günde Aralık'ta. Toplarsanız 66'yı bulursunuz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak deriz. Ve sevgili arkadaşım 9. ve son sorumuz. Evet, dokuzuncu sorumuzda sevgili arkadaşlarım. Dokuzuncu soruyla alakalı bir düzeltme olduğu için videoyu bir gün sonra çektim. Dolayısıyla tişörtüm falan da farklı. Yüksek ihtimalle siyah tişörtle çekmiştim bu videoyu ama şu an... Neyse şimdi tişört muhabbeti yapmayalım. Dokuzuncu soruda bir düzeltmemiz var. Düzeltmeyi şu an ekranda görmüyorsunuz ama ben soruyu çözdüğüm zaman düzeltmenin nerede olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Dilerseniz çözelim son sorumuzu. 10 katlı bir apartmanın asansöründeki tuş takımı aşağıda gösterilmiş olup her tuşta bir katın numarası yazmakta. Bir arıza sonrasında asansörün katlarda durmasını sağlayan sistem tuşta yazan sayıyı değil o sayının kare kökünü algılamaktadır. Örneğin 9'un tuşa basıldığında 9. katta durması gereken asansör 3. katta durmaktadır. 9'un kare kökü 3 olduğu için. Eğer velev ki asansörde birden fazla tuşa basılmışsa sistem asansörü algıladığı sayıların çarpımı olan katta durmaktadır. Yani mesela 2'ye ve 8'e basıldığı varsayalım. iki kişi bindi 2 ile 8'e bastı. Biri ikinci katta öteki sekizinci katta duracak Bunların çarpımı ne 16 Peki bu asansör ne yapıyordu 16'nın kare kökünü alıyordu değil mi 16'nın kare kökü 4 olduğu için 4. katta durmaktadır diyoruz Burada asansör e, O tuşlarının görseli verilmiş 0. katta asansöre binen 3 kişi Birbirinden farklı birer tuşa bastığında Asansör bir katta durmuş arkadaşlar Buna göre asansörün durduğu bu katın Numarasını alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş Öncelikle asansör bir katta Durduğuna göre buradaki sayıların Buradaki sayıların e, Karesi kadar olan e, Bir sayıdır Bu üç kişinin bastığı tuşların sayıların çarpımı Yani mesela 100 olabilir arkadaşlar 81 olabilir 64 olabilir Ondan sonra 49 olabilir e, 6'nın karesi 36 olabilir 5'in karesi 25 olabilir Daha sonrasında 4'ün karesi 16 3'ün karesi 9 2'nin karesi 4 Ve 1'in karesi 1 bakalım hangileri olabilir Şimdi Şimdi Birbirinden farklı 3 tane buradaki sayılardan yani 1'den 10'a kadar olan sayılardan birbirinden farklı 3 tanesini seçip çarptığım zaman 100 gelebilir mi? Bakın 2 5 ve e, 2 5 ve sevgili arkadaşlarım 10 ile bu mümkün. Birisi 2'ye, öteki 5'e, birisi de 10'a bastığı zaman bunların çarpımı 100 yapar. 100'ün karekökü de 10 yapar. 10. katta durur asansör. Dolayısıyla arkadaşlarım şuraya notlarımızı alalım. 10. kat durulan kat olabilir. 1 81 olur mu? Şimdi 81 9 kere 9'dur veya işte 3 kere 27'dir fakat hani 1'i seçsem 9'u seçsem buraya tekrar 9 yazmak zorunda kalacağım. E bunu da yazamam çünkü birbirinden farklı tuşlara basılmıştı. Demek ki bu olmaz arkadaşlar. 64 olur mu? 64 içinde 2'ye basıp 4'e basıp 8'e basarlarsa 2 kere 4 8 8 kere 8 64 64'ün karekökü 8'dir ve 8. katta durabilirler. 8'i de not aldım. 49 için sadece 1 çarpı 7 çarpı 7 olabilir fakat 7 biliyorsunuz ki arkadaşlarım tekrar etti dolayısıyla birbirinden farklı olmadı peki 36 olur mu? 36 için de sevgili arkadaşlarım 2'ye basıp 3'e basıp şuraya yazalım 2'ye basıp 3'e basıp 6'ya basılabilir çarpımlar 36'dır karekökü 6'dır dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu asansör 6. katta da durabilir 25 olur mu? 25 olmaz 49 mantığıyla 1 çarpı 5 çarpı 5'tir bu da olmaz arkadaşlar Peki 16 olur mu hocam 16 içinde şöyle yapabiliriz arkadaşlar 1 çarpı 2 çarpı 8 16 yapar birisi birinci kat öteki ikinci kat öteki 8'in çıkart çarpımlar 16'dır ve 16'nın karekökü 4'tür dolayısıyla 4. katta da durulabilir 9 yine olmaz çünkü 1 çarpı 3 çarpı 3 peki 4 olur mu hocam diye soracak olursak da 4 arkadaşlarım olmuyor çünkü 1 çarpı 2 çarpı 2'den gelebilir bu 4'ten büyük çift olsaydı belki olabilirdi ama bu şekilde olmuyor. bir zaten olmayacaktır. O halde arkadaşlarım asansörün durabileceği katlar karşımıza çıktı. 10, 8, 6 ve 4. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı 28 yapar. Şıklarımızda 28 yoktu. Ee, cevap antarında B olarak göstermişiz ama şurayı 28 yapın arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği olsun. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki teste yani çarpanları ayırma kısmında Görüşürüz arkadaşlar. Artık köklü ifadeler konusunda bitirdik. Çarpanlar ayırma testinden devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.